Korunumlu kuvvet nedir? Korunumlu kuvvetler, yapılan işin sadece ve sadece cismin ilk ve son pozisyonuna bağlı olduğu durumlardaki kuvvetlerdir. Başka bir deyişle, korunumlu bir kuvvetin yaptığı iş, kütlenin izlediği yoldan bağımsızdır. Eğer bir kuvvet bu kurala uygun bir davranış sergiliyorsa, o kuvvete korunumlu kuvvet deriz. Örneğin 5 kilogramlık bir cisme etkiyen yer çekimi kuvveti 49 newtondur. Aynı cisim aşağıya doğru 6 metre indirilirse, yerçekimi yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş 294 joul olur. Baştan başlayalım. Cisim önce 6 metre aşağı indiriliyor, sonra 6 metre yukarı çıkarılıyor ve sonra yine 6 metre aşağı indiriliyor. Cisim ilk defa aşağı indirildiğinde yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş 294 J'dür. Cisim yukarı çıkarılırken yerçekimi kuvvetinin yönü cismin hareket yönünün tersine olduğu için yerçekimi kuvvetinin yaptığı iş eksi 294 Joule olur. Ve cisim son kez aşağı indirildiğinde yerçekimi kuvveti yine 294 Joule'lük bir iş yapar. Bu durumda yerçekimi kuvvetinin yaptığı toplam iş 294 Joule olur. Aynı cismin sadece bir kez aşağı indirildiğinde yapılan iş gibi. Basacaz söylemeye çalıştığım şey şu: yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş cismin izlediği yoldan bağımsızdır. Yani yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş sadece ve sadece cismin ilk ve son konumuna bağlıdır. Aslına bakarsanız cismi ilk konumundan son konumuna getirmek için istediğiniz yolu izleyin, yer çekimi kuvvetinin yaptığı iş her zaman 294'lü olur çekimi kuvvetinin yaptığı iş cismin izlediği yoldan bağımsız olduğu için yerçekimi kuvveti korunumlu bir kuvvettir. Korunumlu bir kuvvet. Korunumlu kuvvetlere bir ayın gerilme kuvvetini de örnek olarak verebiliriz. Bir ayın yaptığı toplam iş, kütlenin ya da cismin izlediği yolla değil sadece ve sadece cismin ilk ve son konumuna bağlıdır. Bu kuvvetlere korunumlu kuvvetler denmesinin sebebi mekanik enerjiyi korumalarıdır. Buna karşılık, korunumsuz kuvvetlerde mekanik enerjiyi korumazlar. Mekanik enerji, kinetik enerji ile potansiyel enerjinin toplamıdır. Şimdi korunumsuz bir kuvvet olarak, sürtünme kuvvetini ele alalım. Bir kütleyi bir masanın üzerinde A noktasından B noktasına götürdüğümde, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş negatiftir. Ve bunun sonucunda ortaya ısı ya da ısı enerjisi çıkar. Aynı kütleyi sadece Adam B'ye götürmek yerine Adam B'ye, B'den A'ya, sonra yine Adam B'ye götürürsem sürtünme kuvvetinin yaptığı iş iyice artar ve ortaya çıkan ısı enerjisi de daha büyük olur. Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş kütlenin izlediği yola bağlı olduğu için sürtünme kuvveti korunumlu bir kuvvet değildir. Aynı şekilde, hava rezistansı ya da hava direnci de korunumlu bir kuvvet değildir ve bu kuvvetin yaptığı işte, kütlenin izlediği yola bağlıdır. Eğer bir kuvvet korunumluysa, o kuvvet için potansiyel enerji tanımlayabilirsiniz. çekimi ya da yayın gerilme kuvvetinin potansiyel enerjiye sahip olmalarının sebebi de budur. Bunun tam tersine, korunumsuz kuvvetlerin potansiyel enerjisi yoktur. Bir cismi yerden havaya kaldırıp, yerçekimi kuvvetine karşı bir iş yaptığınızda, cismi yere bırakarak aynı enerjiyi geri alabilirsiniz. Çünkü cisim yere düşerken potansiyel enerji, kinetik enerjiye dönüşür. Benzer şekilde bir yayı sıkıştırarak, yayın gerilme gücüne karşı bir iş yaptığınızda da, yayı bırakarak başka bir deyişle potansiyel enerjinin yine kinetik enerjiye dönüşmesine izin vererek enerjiyi geri kazanırsınız. Ama sürtünme kuvvetine karşı bir iş yaparsanız bu enerjiyi olduğu gibi geri kazanmanız ne yazık ki mümkün değildir. Enerji ısı enerjisine dönüşür, cismin içine ve yüzeye yayılır.